He, ben başarıyla. yine geldim. Yine yerine geldim. Bir de zaten o diğer o. O ben köpek. Ben... ben yazı yazdım zaten. Vatandaş arkadaşa da araç hazır değil diye gelmemişlerdi. Şimdi onun için de bakacağız komutanım. biz zaten getirdik. Başka da... bir programı biliyor musun? Hayır, otuska sene değil. Şöyle, onu alıp Diyarbakır Müzesi'ne götürür mü götürür? Onu alıp Diyarbakır Müzesi'ne benim askeri bir şekilde bir devletle ilerletiyor diyorlar ya. Hayır, diyor ki 3 metre bir tünel var. Bir yer var mıdır bu civarda? Yok, abi tünel zaten. Mağar Aşağıda mağaralar var başkanım. Ha mağara. Mağara değil, mağara değil. Bakıyorum biliyor musun? Mağara da giriyorum. Her ne bir tünel yok. Ben inceliyorum. Ben inceliyorum. Orada gece olabiliyor. Açmış amca diyor sabahdan beri yap var. Bir şey yok. Bak bu manzaraları dalmak içeride. Yani burada e, böyle bir kazı yapılacak, ne bir fünel olacak bir durum yok yani. Parçalı olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu zamanda biz kısıtlı yaşlama getirmiştik. O zaman ev yoktu. O zaman ev yoktu. O zaman ev yoktu ya mecbur radyolarla. Tapta korakumcan. Tapta dedim. Evet.